Oğlak kadını nasıl tavlanır? Oğlak bayanları duygusal, romantik, yakışıklı ve karizmatik düşüncelere sahip, hissarı önem ve değer veren, abartıya yer vermeyen, abartılı davranışları olmayan, özel hayata önem veren, dürüst, disiplinli, sevmeyi, sevilmeyi bilen ve arayan erkeklerden hoşlanır. Partner olarak seçeceği erkek de bu kriterlere sahip olmalıdır. İçlerindeki yanardağı biraz olsun artıracak bir adam ararlar. Kendine bakmayan erkeklerden kesinlikle hoşlanmazlar. Her daim bakımlı olan ve kendine her zaman itina gösteren erkekler ilgilerini çeker. Ayrıca iş ve normal yaşamlarında başarılı olan, sayılan ve sevelen erkeklere karşı takıntıları olduklarını söylemek doğru olur. Oğlak kadını elde etmek istiyorsanız zeki ve akıllı olmak zorundasınız. Konuşmayı, sohbet etmeyi sevdikleri için onu her zaman sıkılmadan dinlemeyi bilmeli, ona beğeneceği hediyeler almalısınız. Güvenini kazanmalısınız. Para harcama konusunda her daim tutumludur ve onunla aynı fikirleri paylaşmalısınız. Kendinize itina göstermeli, giyiminize, kuşamınıza ve tarzınıza önem vermelisiniz. Size ilk başta kendi etkisinin altına almaya çalışır. Buna karşı çıkacağınızı anlarsa sizden hemen uzaklaşır. Asi, dikbaşlı ve maço biraz kuru olmamalısınız. Hemen işin başından kaybedersiniz. Evcimen olduğunuzu ve uyumlu bir insan olduğunuzu ona hissettirmelisiniz. Alacağınız kararlarda etkili bir rol sahibi olacaklarını hissettirin. Tüm bunların dışında boş gezmeye, iş sahibi bir insansanız sizden etkilenmesi daha kolay olacaktır. Özellikle bir hedefiniz olmalıdır. Mücadeleci, savaşçı ve cesaretli olmalısınız. Meydan okuyan bir haliniz olmalı. Yani kolay elde edilen bir adam olmayın. Oğlak burcu kadının size anneniz gibi davranmasına müsaade edin. O tam bir dişidir ve bunu her zaman gösterir. Onu arkasında onu destekleyin, ona destek olun ama hata yaptığı zaman bunu ona hemen söyleyin. Oğlak kadını dürüstlük, samimiyet ve şeffaflıktan hoşlanır. Ne anlatacaksanız, ne diyecekseniz bunu açıkça karşınızdakine, kadına dürüstçe söyleyip belirtin. Oğlak kadının gururu, gururu doludur, bağımsızdır ve çok havalıdır. Tabii bu durumun itiraf iltifatlardan, inceliklerden ve bu tip sözlerden hoşlanmadığı anlamına gelmez. İlgi ve alaka delisi gibi hissedilmek istemez ama yine de alakanızın onun üzerinde olduğu düşüncesini sağlayın. Oğlak burcu kadınları kendi çalışkanlık ve azimlerini erkeklerinde de görmek ister. Öncelikle düzenli bir iş sahibi olmanız her zaman önemli. Bütün gün karabide yatan erkeklere iyi gözle bakmazlar. O işten eve geldiği zaman dudaklarınızdan kuru yemişler dökülerek TV izlediğinizi görürse hiç şansınız olmaz. Bu yüzden ilk yapmanız gereken kalkıp kendinize hemen bir iş bulmak aramak olmalıdır şeyi söyleyin. Dürüst ve açık olun. Mesela bir akşam yemeği için sözleştiyseniz bunu ertelemeden, konuştuğunuz zamanda, konuştuğunuz zamanda kapısının önünde veya istediğiniz yerde, buluşacağınız yerde mutlaka bulunun. Orada olun. Bahaneler, uydurmalar, kaydırmalar ve ertelemeler, ertelemeler onu sizden uzaklaştırır. Güvenilir değilseniz sizinle alakadar olmaz, sizden uzaklaşır, ilgi göstermez. Sözlü başka davranışları, başka insanları itici bulur. Bu kendisinin her zaman oldukça güvenilir biri olmasından kaynaklanır. Sizden de aynı şeyi bekler. Eğer yeterli konsantrasyonu ve ilgiyi sizde hissederse size her anlamda destekler. Önce onun sevgisini kazanın. Oğlak Burcu kadını birçok kişinin tersine rutinden yaşamaktan hoşlanır. Çünkü kendilerini rahat hissederler. Hafta sonu pizza yemek gibi bir alışkanlığınız var diyelim bu alışkanlığınıza severek katılacaktır. Mesela kahve içmeyi seviyorsa onu belli zamanlarda kahve içmeye götürebilirsiniz. Bu ona sıkıcı gelmez. Tersine bayılır. Oğlak Burcu kadını çok gururludur ama takdir edilmekten, beğenilmekten, desteklenmekten hoşlanır. Yaşamınızda önemli olan kişilerle onu tanıştırmanız büyük bir adımdır. Ve bundan büyük bir zevk duyar. Erkeğine olan güvenin artması sosyal yaşamınızı tanıyarak sizi de daha iyi tanıması açısından önemlidir, mükemmeldir. Gurur duyduğunuz bir partner olarak her zaman yanınızda olur. Oğlak burcu kadını erkeğinin peşinden arkasını toplamak istemez. Kendi başının içerisine bakamayan erkeklerden uzak durur. Saygı duyulan ve lider özellikte olmaktan hoşlanırlar. Birlikte olduğu erkekte pısırık olmamalıdır. Onun erkeği kendi özel işlerini itinalı bir şekilde yapmalı. Temizlik, yemek gibi bazı temel işleri kadından beklememelidir. Oğlak kadınına güveni hissettirmeniz ne kadar zorsa o güveni sağladıktan sonra kendisini size emanet edeceğini düşünmeniz de o kadar zordur. Erkeklere ve insanlara fazla güven duymazlar. Oğlak Burcu kadını her zaman kurnazdır. Çalışkanlıkları kariyerlerini mutlaka yükseltmek için kullanırlar. Kendilerini yukarıda görmekten zevk alırlar. Oğlak kadını karşısında kim olursa olsun kendinden ödün vermez. Oğlak Burcu kadınına elde etmeye karar veren bir erkeğin ilk önce kendine ait özgüveninin yüksek olması gerekir. Her dediğini yapacak bir adamdan çok kendisine sahip çıkabilecek ancak sözlerinden çok hisleriyle bunu belli edecek erkeklerden hoşlanır. Pasif bir erkek bir oğlak kadınını asla etkilemez. Sadıktırlar ama bir erkeği hayatlarına sokmadan önce çok sayıda deneme yaparak onun tüm taraflarını görmeye çalışırlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle...